bakalım silah bulabilecek miyiz bırak içeri girebilecek miyiz girdik güzel güzel M162 çıktı Onlar aşağı mı indi? Yukarı mı çıktı? görünüyor mu? Bu anda fena pink vardır. Pink midir? lag mıdır? Adam kayboldu önümde ya. Nereden sıktı bana? Adam çok fena sıktı ya kelime çalamazsın Yalandır Üst kata çıkalım en kata. Derken adam da bizim modumuzu yiyelim. Diğer zıp zıp nerede? Arkadaşları kaldırmasın. Normalde direkt vurmam ama Arkadaşlar rahatlıkla kaldırırdı. Boşuna vurmuştuğumuzda kaldırdık. Bir bakayım da silah değiştirirken, çarçur dolacak mı? Dolmadı. O sana güzel malzeme çıktı. hani stepe tarafına doğru çıkayım öyle görürüm adamları büyük ihtimal böyle zor vururuz alçaktan mesela böyle cam bahseleri. yoksa gideceğiz. zıp zıplar neden böyle bir şey yaptınız siz şimdi orada bana mesela sıkmayacaktınız görmeyecektiniz Şimdi bu Tokyo'da kaldı. Bunlar da kendini göstermiyor. Ya ona da bana koşuyor da büyük ihtimal. Bizim koştuğumuz gibi. Kaç kaldı? Beş kişi kaldı. Benle beraber altı. Bakalım bunlar çıkacak mı alan? Okiden. Tamam. Zıp zıp gördük. Sanırım o da bizi gördü. İçeri doğru gidiyor. Tekmiş, tekede. Canımızı da bastırdım. Etiketimiz kalsın. diyorum ya içecek. Bakalım üç kişi takım mı tek değil mi? Umarım takımdır ya. Takım indirelim. Bu arkadan gelen olur mu? Bundan sonra bence olmaz. alanın da ortasındayız şu anda ya. Görünürde de kimse yok. Aha görün bir tanesini. yakın oynayalım onlara. Buna büyük bir takım. Ben niye yakın oynayacağım ki? Doktan arkadaşını kaldırmıştır zaten. Ben bu. Takma arkadaşına nasıl sıkıyordu bu? Değişik.